Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün Risale-i Nur'u okuyup da anlamak isteyenler, Risale-i Nur'daki o manaları çıkarıp ruhuna nakşetmek isteyenler için yepyeni bir yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle bu yolda beraber yürüyeceğiz. Beraber mütalalar yapacağız. Risale-i Nur'daki o manaları beraber çıkarmaya çalışacağız. Biz çayımızı aldık. Siz de çayınızı alın. Kaleminizi, defterinizi alın. İnşallah bu yola başlayalım. Bu yola başlarken ilk başta 20. mektuptan başlamak istedik. Neden 20. mektuptan başladığımızı da Rıdvan abi sen istersen açıkla abi. Şimdi 20. mektubu ortaklaşa neden seçtik? 20. mektup gerçekten insanın kalbine ve aklına çok hitap eden bir yer. İnsanın manevi olarak birçok problemlerine ve sıkıntılarına derman sunan, derman sunmakla kalmayıp her bir kelimede birer müjde sunan bir bölüm olduğundan dolayı ben tercih ettim ki sizler de ondan dolayı tercih ettiniz. Evet. Ben o yüzden 20. mektubu seçtim. Yani burada zaten birinci makamda kalbi olarak Üstad birçok şeyden bahsetmiş, tevhidden, vahdetten bahsetmiş. İkinci makamda da daha çok akli olarak tefekkürden bahsetmiş. Biz bu manaların daha çok kalbe işlenmesi için Birinci makamı zaten komple O yüzden cidden burada çok istifade ettiğimiz yerler de var. Hatta herkes buradan istifade ediyordur. Mesela onu bulan her şeyi buldur. Onu bulamayan hiçbir şey bulamaz gibi birçok mana var. Ve bunlar birçoğu da mesela kalbimizi tamamıyla doyuracak şeyler olduğu için biz buraları biraz daha açacağız. İnşallah derinleşmeye çalışacağız. Sen böyle dediğin ben ben ne zaman Sen sıkıntıya girsen bu bölümü açalım. Yani Risale'de tam böyle sıkışmışım tamam mı? Elimden hiçbir şey gelmiyor ama bir şeyler yapmak istiyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. O zamanlarda genelde 20. mektubu evet. açıp okuyorum. Bazen de bilerek sesli okuyorum böyle. Hani daha fazla ruhun i̇stifade kalbim edin. istifade etsin diye. Gerçekten çok farklı Ben yani. de en fazla ile ilması 11. kelime etkiliyorum ticaret ve için bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar. Ne oluyor? Direkt insanın vazifesini orada hatırlattığı için bu dünyaya aslında imtihan yeri olduğunu, ticaret ve için geldiğimizi ve bundan sonra gideceğimiz diyarda Cenab-ı Hakk'ın makadesi, hatta nasıl cevap olacağımızı bahsediyor Gerçekten insan şey yaptığını teselli veriyor. Bakış açısı çok güzel bir şekilde her olayda değiştiriyor. Mesela dün ölümle ilgili sohbet yapmıştın ya. Mesela baktığın zaman olaylara çok farklı bir şekilde bakış açısıyla bakıyorsun. Yani Herkes tam zıttına bakarken sen tam tersine bakıyorsun. Yani çok güzel. Ölümün bir hadiseyi bile güzelleştireyim. Evet. Bak en büyük problemine karşı bak insanın en büyük problemi. Bak şimdi mesela kira problemim var, ev problemim var, her türlü problem var. Ama en büyük problemin olan ölüme karşı bakış açısını değiştirecek bir yer yani. Dün Nesip orayı anlatırken ölüm kavuşmaktır deyince ciddenin aleminde ölümü kavuşmak gibi görmüyordum. O. Dünyayı anlatınca kavuşmak olarak kavradım artık. Hı. Bir insan ölünce sevdiklerine kavuşur. Yani bu mana çok güzel bir şey. Değil mi? İnşallah Allah tam manasıyla dolu dolu yaşanlardan inşallah. inşallah, inşallah. Başınızla devam Derin huzurlarla <gülüyor> <gülüyor> devam edelim. Derin huzurlarla devam edin inşallah. Bismiyü Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. La hulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve la yamut bihi'l hayr <gülüyor> ve huve ala kulli şey'in kadir ve ileyhil mısir. Buhari, Tirmizi, Davud gibi sahil kaynaklarda geçen bir hadis bu. Üstad şimdi 20. mektubun hepsinde bu hadisi bize tefsir edecek işini. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir <gülüyor> ilah yoktur. O birdir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk ona ait dona mahsustur. Hayatı veren de O'dur. Ölümü veren de O'dur. O kendisine asla ölüm arız olmayan hayy ı ezelidir. Bütün hayır O'nun elindedir. Şimdi buranın faziletinden bahsedelim. Rivayette şöyle geçiyor. Efendimiz şöyle anlatıyor. Diyor kim bunu diyor günde yüzler defa okursa diyor. Üç gün boyunca bütün kötülüklerden korunur diyor. Hatta on tane köle azat eder diyor. Diğer bir rivayette ise diyor ki kim bunu yüz defa zikrederse bir milyon sevap yazılır. 1 milyon günah silinir. 1 milyon da mertebesi artar diyor. O günden sonra yüzlerce defa çekmeye başladım elhamdülillah. <gülüyor> Ama çok güzel mana. Demek ki mahiyeti de o kadar yüksek ki böyle sevap veriyor. Yani Aleykümselam. Selam. O mahiyetini anlatmak için böyle benzetmelerle nalar önemli olduğunu bizlere aktarmış. Yani. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan bir rivayet sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidinin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibiriyay-i vahdet ve bir kemali vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sair sözlere havale edip, bir vade binaen şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihliste yapacağız. Ben burada müjde noktasında biraz değinmek istiyorum. Şimdi bu yirminci mektubun birinci makamında on bir kelime var. Bu on bir kelimede yani birer birer kelimelerde insana birer müjde var. Yani derdin var ona bir müjde var. Sıkıntın var ona bir müjde var. Dünya hayatında bunaldın mı ona bir müjde var. Yani her bir bölümde müjde var. Bu yakın zamanlarda hem nenem vefat etti hem de ey baba, babası vefat etti. Şimdi insan bu hadiseler karşısında bir müjde istiyor, bir teselli istiyor. Elhamdülillah bu bölümlerde insan o müjdeyi alıyor. Yani mesela Üstad 7. bölümde inşallah zaten geleceğiz oraya. Ne diyor? Ölüm bir yokluk değil, hiçlik değil diyor. Şimdi bu kelimeler insanın aleminde çok farklı bir etkiye dönmeye başlıyor. Normalde bir insan vefat ettiği zaman, sevdiğin öldüğü zaman, eğer senin Allah'a imanın, ahirete imanın olmadığı zaman seni şu dünya üzerinde ne teselli eder? Hiçbir şey teselli etmez Hiçbir şey teselli etmez. Ki bunu mesela yakın zamandaki olan hadiselerde yine abilerin mesela babalarla vefat etmişti birkaç abinin. onlara da sordum. Dedim abi seni şu an ne teselli eder? Allah'tan başka kimse teselli edemez dedi. İmandan başka kimse beni teselli edemez dedi. E bakıyorsun o zaman bu kelimeler bizlere birer müjde. Yani bugün benim annem vefat etti ama ben Yokluğa gitmediğini, hiçliğe gitmediğini, sevdikleriyle orada tekrardan birleştiğini, tekrardan onlara kavuştuğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Mesela ablam orada şunu söylemişti. Ablam, nenem dedi, dedeme kavuştu. Nasıl insan dünyaya gelirken sevdikleri tarafından karşılanıyor, aynı şekilde insan öldüğü zaman, pardon, ahirete doğduğu zaman sevdikleri tarafından karşılanıyor dedi. Hiç böyle düşünmemiştim. Çok farklı bir şekilde alemin demişti. Ben niye üzülüyüm ki? Kocasına kavuştum. Bir insanda bence ahirete imanın en iyi şekilde oturmasının bir yolu o insanın yakın bir sevdiğinin ölmesi. Evet. Niye? Çünkü yakın bir sevdiği ölünce bir çıkış yolu arıyor. Ki zaten İbrahimde öyle olmuş. Sen... Valla buraya gelme sebeplerinden en büyük sebep bu yani. Değil mi? Yani babam vefat ettiğinde ben cidden çok arayış içine girdim. Hep babamın mezarına gidip isyan ediyordum, Allah affetsin. Ama ondan sonra mesela Allah oradaki yakarmama rağmen buraları bana açtı, buraları gönderdi yani Allah. Yani belki oralarda gidip dua etmeseydim, oralarda aramasaydım kesinlikle böyle bir yerler açılmazdı yani. Peki bu hakikatleri almadan önceki İbrahim ile şimdiki İbrahim arasında ne kadar fark var? Çok fark var. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu söylemeden önce ben tam buraya girecektim. mertebeyi i Tevhid-i kazanır diyor ya. Alır diyor ya. Mesela öyle bir mertebeye geliyorsun ki her şeyin Allah'tan geldiğini biliyorsun. Öyle bir mertebe kazanıyorsun ki Allah'ın aslında seni bir şeylerle terbiye ettiğini anlıyorsun. Mesela babamın ölmesi benim resmen bir terbiyemiş. Ondan sonra babamın 7 ay boyunca yatalak yatması babamın bütün günahlarının yani bütün değil de birçoğunun silinmesi demek, babamın terbiyesi demek. Yani baktığımızda kesinlikle tevhid nazarıyla bakmayı öğrendim ve burada şu an birçok olaya tevhidle bakıyorum. Kim aldı Rıdvan abinin enesini? Allah. Kim aldı Orhan abimizi? Allah. Mesela birçok olaya artık bu cihetle bakmaya çalışıyorum. Evet. Tevhid-i O mertebeye ulaşıyorum ya. Yani. Elhamdülillah. Daha fazla da ulaşmayı Allah bize nasip etsin inşallah. Ya vallahi kapılar açılıyor ya. Vallahi bile bak müjde noktasında bir şey... Bak ne dedi İbrahim orada? Doğrudan doğruya her şey Allah'tan geldiğini tevhid sayesinde öğrendim dedi ya. Mesela şimdi yatsı namazını kıldıktan sonra oturuyorum işte balkonda. Ya aklıma şeytan öyle şeyler atıyor ki ya diyorum keşke bunu yapmasaydım, keşke şu olmasaydı, keşke bu olmasaydı. Öyle içimden geçiyor tamam mı? Ama her şeyin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek ve hadiselerin, musibetlerin ve sıkıntıların Allah'tan geldiğini bilmek insanın alemindeki o keşkeleri silip atıyor. Diğer şekilde yani bu kafandaki vesveseleri götüremiyoruz. Ve hayatın bu şekilde keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, böyle olmasaydı ama Allah gönderdi ve böyle takdir etti ve böyle oldu. O zaman Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Allah bunu yaptıysa en doğrusudur." deyip Yine kendine bir müjde buluyorsun işte burada. Evet. Elhamdülillah. Zaten diyor ya, burada diyor, her birine ayrı bir ismi azam kazanacaksın diyor. Ve o mertebe tevhid-i burada kazanacaksın diyor. Buradaki manalarla kazanacaksın diyor. Evet, her birine bir tevhidi bulacaksın yani. Evet, evet. Hadi başlayalım. Mukaddime. Kad'iyen bil ki, hırkatin en yüksek gayesi <gülüyor> ve <gülüyor> fıtratın en yüce neticesi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 Evet bütün hakiki saadet ve hal surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve tadır. İsterseniz abiler buraya kadar okuduk. Şimdi tekrar başa dönelim. Tekrar cümle cümle açaraktan gidelim inşallah. Katiyen bil ki hırkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Şimdi ben burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi burada üstad gerçekten iddialı bir cümle kullanmış. Ne diyor? Hırkatin yani yaratılışın en yüksek gayesi. Bak gaye demiyor. En yüksek gayesi. Ve fıtratın diyor. Fıtratımızın en yüce niteliyiz. Neticeleri var fıtratımızın. Hırkatimizin, yaratılışımızın bazı gayeleri var. Ama diyor hepsinin üstünde bir şeydir. İmanı billah. Yani Allah'a iman. Evet. Üstad neden Allah'a imanın bu kadar önemli olduğunu bize söylüyor? Fıtratımızın en yüce neticesi baktığımızda Allah'a iman. Çünkü her bir şeyde Allah'a dayanıyorsun. Her bir şeyde. Mesela diyorsun yine gelecek sene burada bir fıstık olacak ya diyorsun. O yüzden burada bizim dayanak noktamız Allah olduğu için bütün kapıların Allah'a yöneldiğini gösterdiği için bizim en büyük amacımız iman-ı bidlahılmasıdır. Yani, zaten diğer iman üçünden hepsini temelde iman-ı billah yani Allah'a iman oluyor değil mi? Allah'a iman etmeyen biri peygamberlere de iman etmez. Evet. Çünkü peygamberler Allah tarafından gönderilen elçilerdir. Biz böyle iman ediyoruz. Evet. Bir ahirete de iman etmesi. Ahiret dediğimiz mevzu Cenab-ı Hakk'ın biz öldükten sonra tekrar bizi diriltmesi ve ebedi bir alemin خلق etmesidir. Allah yoksa ahiret de yoktur. Kader, kaza derken bütün evet. iman üçünüleri ortadan kalkmış oluyor zaten. Hepsinin temelini, özünü, imanı billah olsun. Yani imanın oturabilmesi için ilk başta bir insanda Allah'a imanın net bir şekilde oturması lazım. o zaman? Evet. Evet. Bir de burada mesela hilkatın en yüksek gayesi diyor ya Üstad Hazretleri. Şimdi burada ben şöyle bir mana çıkartıyorum. Şimdi kainatı incelediğimizde her şeyde bir yaratılış var. Tavuğun bir yaratılışı var, ineğin bir yaratılışı var, güneşin yaratılışı var, bulutun yaratılışı var, yağmurun yaratılışı var. Her şeyin bir yaratılışı var, insanın da bir yaratılışı var. Ama fark burada şu, hilkatin diyor en yüksek gayesi. Neden insanın yaratılışı en yüksek oluyor? Çünkü Allah ile birebir tek muhatap olabilecek varlık canlı insandır. Yani biz aklımız ile Allah ile muhatap oluyoruz. Yani yüce yaradan... Her şeyi an be an elinde tutan, bütün kainatın sahibi olan Allah seni muhatap alıyor. O yüzden yaratılışın en yüksek gayesi oluyor. Yani bugün bir inek, ne bileyim bir tavuk veya devasa devasa küreler, yıldızlar, güneşler Allah ile muhatap olamıyor, sen oluyorsun. İşte o yüzden hilkatın en yüksek gayesi bizde oluyor. Aslında evet. burada hilkat yaratılış ya evet. aslında yine onlar da bir nevi görev yapmış oluyor çünkü esmalarını göstermiş oluyor. Onlar da mesela en yüksek tabi ama biz kendisiyle direkt muhatap olabiliyoruz. Evet işte buradaki tam evet onlar da çok güzel yaratılıyor çok muazzam bir şey yaratıyor ama tam burada hani bizim en yüksek olmamızın sebebi yaratanla yani bizi yaratan zat ile birebir muhatap oluyorsun. Evet. Biz şuurlu bir şekilde onlarla muhatap evet. ediyoruz. Hayvanlar olsun, bitkiler olsun bunlar şuursuz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın esmalarını üzerine taşıyorlar ama bunun farkında değiller. Evet. Bizim onlarla aramızdaki en büyük fark, biz Allah'ın esmalarını kendi üzerimize taşıyoruz. Aklımızı kullanarak bunun farkına varıyoruz. Farkına vardığımız için de onlardan üst mertele açmış. Hatta Edda ne diyoruz? Ya Rabbim bütün her şeye şahitlik ettim, evet. o şahitliğin hepsini sana sunuyorum. Yani. Tamam abi çok güzel ya. Biz o zata biz sunuyoruz. Ve insaniyetin en Ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman billah içindeki marifetullah'tır. Bak mesela burada cidden bir insan diyelim Bilgeis'i tanıyor. Bilgeis konuşuyor tamam mı? Şimdi bu adamı sen ne dersin? Kesinlikle bu adamın parayla hiçbir sıkıntısı yoktur. Hatta bütün kapılardan girer dersin. E şimdi sen kalkıp bu kainatın sahibini tanısan. Allah güneşi döndüreni tanıyorsun, dünyayı döndüreni tanıyorsun, ondan sonra oksijen dengesini tanı, tanıyorsun, kalbini attıranı tanıyorsun. Şimdi baktığımızda ne oluyor? Onu tanıyınca kesinlikle diyorsun ki ne? Bana zarar gelmez. Niye? Çünkü seninle muhatap ve senin bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor ve seni sevdiğini de gösteriyor. E şimdi baktığımızda Marifatullah onu tanıdıkça ne oluyor? Bütün her şeyin kapısı bize açılıyor. Hatta ismi de Fettah, bütün kapıları açan. E şimdi bak tanıdıkça sen diyorsun yine bütün kapılar bana açılacak zaten. Hatta başına bir olay geldi, Hakim ismiyle. Ne diyeceksin? Burada bir hikmet var diyeceksin. Veya diyelim bir kötü bir olay gördün. Ceylanı aslan yedi. Şimdi bakacaksın orada Allah'ın merhametini yine göreceksin diye. Çünkü aslanı da besliyor. Baktığımızda Allah'ın merhametini gördükçe diyorsun yine bu olay kötü değil. Yani Marifetullah ilmi bize olayların çirkin yüzünü güzel tarafa çeviriyor. Evet. Hatta ne diyor? İnsaniyetin en alim mertebesi. İnsaniyetin en yüksek mertebesi neymiş? Marifetullahmış. Yani Allah Tanrısa bütün olayların arkasında hikmeti görür. Bütün olayların arkasında faydayı görür. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kainatta faydasız bir şey göster desem gösteremez kimse. Yani say desek birçok şeyi sayarım. Hatta yağmurun üstat diyor. Yağmurun yağmur tanesi kadar hikmeti var diyor yağmurun. Bak yağmurda bu kadar hikmet var. E şimdi baktığında sen Allah'ı tanıdıktan sonra hangi olayda abes bir şey görürsün? Hangi olay kötü gelirsen gözüne? Evet. O yüzden en âli mertebesi budur, marifetullah'tır yani. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Şimdi insan saadet deyince aklına güzel mutlu anlar geliyor. E şimdi baktığımızda o mutlu anlar neyle oluşuyor? Kesinlikle Allah'ın bizim üzerimizde yaratma kudretini göstermesiyle. E şimdi sen mesela Allah'ı tanıdın. Baktığımızda o olayların arkasında bir merhametli bir Allah gördüm gördüm. Ve sen kalkıp ne diyeceksin? Ya kesinlikle ben yaratılıyorum ve şu an benim karşıma benim istediğim şekilde şeyler çıkıyor. O zaman diyorum ki ne? benim isteklerime göre birilerini çıkartıyorsa bana birisi muhabbet duyuyor ki istediklerime göre birilerini çıkartıyor. Evet. Yani ben mesela şu an Allah'a tanıdım. Tanıdıktan sonra ona karşı bir muhabbet duyarım. Neden? Çünkü bir insanı tanımadan sevmezsin. Aynı şekilde Allah'ı da tanımadan sevmezsin. Marifetullah sonucu muhabbetullah oluşur. Muhabbetullah sonucunda ne çıkar? Kesinlikle mutluluk. Yani her şeyde bir hikmet gördüğümüz gibi orada bir mutluluk da olur. Yani bugün senin Annen öldü. Ya canını kim aldı? Allah. Veren kimdi? Yine Allah. E şimdi her şeyi aynısıyla iade eden sana da aynısını vermez mi? Yine verir. Yani anneni sana yine verecektir. Annem zayı olmaz diyorsun. Bak Allah'a karşı muhabbet olayı daha farklı bir noktaya taşıyor. Hatta bütün kafandaki evhamı siliyorum. Evet. Elhamdülillah. Zaten Bediüzzaman Hazretleri mana itibariyle söylediğim, insan güzeli sever, İnsan ihsan edilmesini sever. Ve diyor insan ister. Nasıl bir tişört alıyorsun? Mesela en güzel tişört olsun. Berbere gibi tıraş olacaksın. En güzel tıraş olsun. En güzel tıraşı yapsın. Bir En güzel ayakkabı olsun. Ne oluyor? Sürekli bir şey. Bir mükemmelliği arıyorsun. E, cemali zaten güzelliği. Herkes kendisinin güzel olmasını istiyor. Yedi güzel olmasını istiyor. Baktığı manzaranın güzel olmasını istiyor. Her zaman her yerde insan güzeli arıyor. E bunların hepsinin kaynağının ve menbanın işin özünde Allah olduğunun, farkına varmaktır marifetullah zaten. Onların hepsinin arkasında Allah görebilmektir. Bunların asıl kaynağının da menvanın Allah olduğunu görünce ne oluyor? Otomatik olarak diyorsun ki ben niye bu sebeplere taklayayım ki ya? menva yükseleyim deyip içeride reaksiyon gösterir muhabbetullah dönüyor zaten içeri. sonucu. Mesela ben bir ekleme daha yapayım, cidden bak ben şu an daha aynı idrak edebildim. Mesela bende en değerli şeyler nedir desem bütün bedenimde her şeyi sayarım ama en başta mesela gözümü sayarım veya kalbimi sayarım. Mesela gözü bana vereni ben kesinlikle görmek isterim ve tanımak isterim. Ve bu gözü bana takıyorsa bak beni seviyordur. E şimdi düşünsene mesela sana gözü veren birisini görmemişsin ve göreceksin. Düşünsene sana bu nimeti vereni gördükten sonra ne yaparsın? bir muhabbetin duyar ve muhabbetin daha fazla artar. E şimdi baktığımızda kainat üzerinde insanlara daima bir verme var. Bak gözünün daima görmesi. E şimdi bak bu bu kadar büyük bir nimet kesinlikle Allah'a karşı bir muhabbetimi arttırıyor. Bugün benim gözlerim kör olsa birisi bana verse Allah senden razı olsun derim yanından sürekli hizmet ederim o adamı. Şimdi Allah için de böyle işte. Allah bak bana öyle bir görme yeteneği vermiş ki mesela kainatta her şeyi müşahede edebiliyorum. Şimdi Şener abi'nin bu Risal Nur'da derinleşme kitabı var ya onu okuduğunda tam da bu 20. mektubu ele almış. Diyor ki, iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye. Al diyor sana manevi olarak hedef diyor. Her bir mahlukatta, her bir canlıda, her bir olayda, her bir hadisede, her bir güzellikte veya kötülükte, yani dünyada başına gelen bütün olaylarda, bütün mahlukatlarda bu dört mertebeyi say ve sen bu dört mertebenin neresindesin? Bir, Allah'a iman. Gerçekten ediyoruz Peki Allah'a iman nasıl olur? Marifetullah olur. Marifetullah nasıl olur? Allah'ın yaratmış olduğu her bir mahlukatta Allah'ın hangi esmasını görüyorsun? O esmayı okuyor musun, okumuyor musun? Bak bir, ney? Bize hedef. Okudun. O okudun şey, o mana sende muhabbetullah'a döndü mü, dönmedi mi? Al sana mani olarak eder. Bunu da yaptın. Peki, o muhabbetullah, Sende lezzet ruhaniye döndü mü, dönmedi mi? Dönmediyse niye dönmedi? Bunu da araştır. Yani tetkik et, oradaki o sıkıntıyı çöz ve hemen oradaki olayı lezzet ruhaniye çevir. Yani muhabbetullah'tan lezzet ruhaniye çevir. Yani gerçekten Şenar Ağabey bunu söylediğinden belli. Elhamdülillah. Bilgisayarın yan tarafında benim şey var. Bir bölüm var. oraya bu kısmı yazdım. Bu dört bölümü yazdım. Her olayda. Sen şu an bu olayda neredesin? Mesela nenemin olayı oldu mesela vefat etti. Bu olayı nasıl görüyorsun? Burada Allah'ı okuşabiliyor musun? Yani zahiren kötü gibi değil mi? Bu olayda Allah'a muhabbet edebiliyor musun? Bu olaydan lezzet alabiliyor musun? Veya başına bir olay geldi hakeza. Bir canlıya baktın veya işte yarın öbür gün evleneceksin, evleneceğin eşinde bunu görebiliyor musun, göremiyor musun? Yani bir manevi bir tablo oldu. Yani gerçekten ben kendi şahsıma uyandığımda Artık dünyaya farklı bir şekilde uyanıyorum. Yani olaylara farklı bir mana yükleyerek hayatımdan daha fazla lezzet almaya başladım. Mesela maddi olarak hedeflerimiz var, manevi olarak hedeflerimiz var ama Allah'ı tanıma noktasında yani hedeflerim vardı ama bu kadar keskin değildi. O yüzden bu bana çok güzel bir rota oldu elhamdülillah. Bence herkesin de üzerinde giden sevken bir rota. Kesinlikle Kesinlikle. Sadece Risale-i Nur değil, her Müslümanın. Yani bu rota üzerine gitmesi lazım değil mi? Çünkü Allah'ı tanımasa olaya çirkin görecek. Olayı çirkin gör, gör, gör bir sonra diyecek ki haşa. Allah yok diyecek, Allah'ın inkar gidecek. Sen bir çocuk tecavüzleri olsun, sonra yapılan zulümlere Allah'ın müsaade etmesi olsun. Ne yapıyor? Allah'ın orada esmalarını okuyamıyor, hakim ismini okuyamıyor. Allah'ın o cemalini, rahmetini, merhametini okuyamıyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Dinden çıkmaya kadar gidiyor yani. Diyor? Ki genelde de Müslümanlarda bu oluyor yani. Zaten bak burada lezzet-i ruhaniye diyor. Lezzet. Şimdi lezzet ruhaniyi benim yakalamam lazım. Çünkü ben bu lezzet ruhaniyi yakalamazsam ne yapacağım? Haramların lezzetine gideceğim ben. Şimdi içimdeki nefis devamlı lezzet istiyor. Zaten Üstad Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Nefsin merkezinde kaynağında ne yatıyor? Lezzet yatıyor. Ben o lezzeti almam lazım. Yani helal dairede bu manevi alemde ben lezzet almazsam Dolayısıyla benim bu nefsim ne isteyecek? Haramlardaki Haram. lezzeti isteyecek. O yüzden haramlardan kurtulmanın yolu lezzet ruhaniyi yakalamak. Evet. Zaten misal özellikle bu son süreçte nefsin böyle gayrimeşhur lezzetleri isteyip onlara meyrettiği zaman direkt kendime şunu söylüyorum. Diyor ki sen şu anda o tevhidin, marifetullahın o lezzetini alamıyorsun. Alamamamanın neticesinde o nefis otomatik olarak dışarıya kayıyor. Evet. Aslında burada suç sadece nefiste değil nefsin başına durmayan bizlerde. Evet. Yani asıl suç orada. Niye nefse o imandaki lezzeti tattırsan, tattırmak için tefekkür etsin, yollarını arasın. Yollarını arasın. Zaten Allah yardım ediyor. Kesinlikle. Sen samimi olduğun zaman, gerçek manada istediğin zaman Allah mutlaka yardım ediyor ya. Mutlaka yardım ediyor. Şimdi burada mesela ben de şuna değinmek istiyorum. Bu dünyalık cihetiyle baktığımızda dünyadaki bütün her şeyde bir tatminsizlik var. O tatminsizlik olduğu için Böyle bir sonuca varmamız lazım. Böyle bir yola çıkmamız lazım. İnsan eğer dünyadan lezzet alıyorsa buna girmesin hadi. Hadi ben böyle bir iddia atıyorum ortaya. Bak cidden ha, insan eğer dünyadan tamamıyla lezzet alıyorsa, ruhu tahrip olmuyorsa, ruhu tatminsizlik yaşamıyorsa, maddelerde o lezzeti alırken tatminsizlik yaşamıyorsa bu yola girmesin. Ama giren her insan bu dört tane hedefi uygulaması lazım. Eğer insan lezzet almak istiyorsa, ruhunu beslemek istiyorsa. Peki mesela insan lezzet mi almak istiyor sadece? Lezzet bakımından bakarsak, hayır. Sadece lezzet değil, o lezzette acı da çekmek istemiyor, sıkıntı da çekmek istemiyor. O lezzette gerçek tam manadaki lezzeti istiyor. E peki dediğim gibi İbrahim, bu ehli dünyada var mı? Yani dünyevi şeylerde gerçekten bu haciki manada mutluluk, lezzet, has, keyif var mı? Yok. Mesela ne dedik burada? Marifetullah içinde muhabbetullah dedik değil mi? Şimdi biz Allah'ı nasıl tanıyoruz? Yaratmış olduğu şeylere bakıyoruz, o şekilde tanıyoruz, o şekilde muhabbetimiz artıyor değil mi? E şimdi bizim de bu dünyada muhabbet ettiğimiz, tanıdığımız, vakit geçirdiğimiz birçok insan oldu. Birçok eşya oldu. Değil mi? Arabası oldu, evi oldu, Efendimizin işi oldu, makam oldu. Her şeyi elde ettin. Ve her şeyden ne lezzet almaya çalıştın ama biri bana desin ki evet, ben gerçekten bu işte hakiki manada lezzet aldım, haz aldım, keyif aldım. Gerçekten bu işte hakiki saadeti ve mutluluğu yakaladım desin. Tamam. Ve dünya sisteminde bu yok abi. Bu yok. Gerçek manada yok. Zaten o yüzden üstat ediyor hakiki saadet, hakiki mutluluk bir kızda var mı? Bir arabada var mı? Bir evde var mı? Bir makamda var mı? Yok. Sadece geçici manada bir aldatma var. Ama arkasından o mutluluk hakiki manada olmadığını bizzat kişi fark ediyor. Ne de Halis surur yani sevinç. Mesela ilk birisiyle tanışırsın çok mutlu olursun. Belki o gece yatamazsın. Evet. Ne oldu? Sen orada gerçek bir sevinci yakaladı mı zannedersin? Ama ayrılıp gidince... Halis değilmiş. Ya, mesela benim araba tutkunluğum vardı. O trafik kazasında şöyle arabaya bir baktım. Bütün sevincim, bütün mutluluğum o gün yerle bir oldu. Onun o fanini öyle bir gördüm ki. Dedim bu mu dedim ya zaten intibah mantığında biz diyoruz ya sorgulamak diyoruz ya. Ben ondan sonra böyle hayatımı iyice sorgulamaya başladım. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Ben yani her şeyi alıyorsun, üniversite yıllığında her şeyi yaşıyorsun. Kazalar, musibetler. E niye böyle oluyor? Düşünüyorsun, tartıyorsun. O zaman diyorsun ki gerçek burada değil. Bunlar sahte. İşte o yüzden Üstad ne diyor mesela bak hakiki diyor. Ne diyor? Halis, hani katıksız, zeytinyağı gibi, katıksız o sevinci imanda yaşıyorsun. Şirin nimet diyor, birçok nimeti tadıyorsun, lezzet alıyorsun ama o gerçek nimeti yakalayamıyorsun. Ve sonra diyor, safi lezzet. Ne? Safi, temiz, tertemiz. Aldığın bütün haram lezzetlerde o safilik yok, ne yazık ki. Ruhu kirletiyor, kalbi kirletiyor. İnsanın hayatını cehenneme gitmeden bu dünyada cehennemi yaşatıyor. Ama iman öyle değil. Elbette marifetullah ve muhabbetullah'tır tadır. Yani bu hakiki saadet, hakiki surur, şirin nimet, safi lezzet elbette marifetullah ve tadır ki insan bunu hayatının her alanında test etse bunu görebilir. Ben elhamdülillah ben test ettim. Ben gördüm abi. İmanda tam gördüm mü görmedim ama orada olduğunu biliyorum. Ufak ufak geliyor gidiyor. Rabbim inşallah onu devamlı bir şekilde hissetmeyi, tatmayı, arzulamayı bizlere nasip edilsin. Zaten Üstad bir de o manayı söylüyor ya, diyor ki ne? sen diyor hayvan gibi olamazsın diye hani. Evet. Senin istikbalinden korkun, geçmişteki elemin o lezzeti sana hiçbir şekilde aldırmaz zaten. Çünkü düşünsene her an ölecek korkusuyla yaşıyorsun. Bak gülerek söylüyorum ama ama nasıl bir mana var? Yani i̇nsan ölmeyecek gibi yaşıyor. Ölmeyecek gibi yaşadığı için de bu dünyada var zannediyor ama Düşünsene sürekli o ölüm korkusu var. Ondan lezzet alabilir mi? Cık. Bak yemeği ağzına attı. O boğazında takılacak diye korkuyor mesela. Boğazından geçiyor. Bak cidden ha o sürekli kafasında evham olacak. Ve o evham sonucunda ne o etin tadında tat olacak. Ne de dilinde onun tadını alacağın bir istidadın olacak. Yani hiçbir şey sende tamamıyla oturmayacak. O yüzden ne yapmak lazım? Cidden Allah'ı tanımak lazım ve Allah'ın aslında bizden ne istediğini görmemiz lazım. O da bunun nasıl oluyor? Marifetullah ve muhabbetullah sonucunda. En sonunda da lezzet-i ruhaniyeyi tatmak var. Çünkü o olmazsa cidden her günümüz evhamla geçer. O zaman son şu cümleyi söyleyelim, oturalım. Bir insan hakiki saadet, hali surur, şirin nimet, safi lezzet istiyorsa ne yapması lazım? Marifetullah evet. ve muhabbetullahı istemesi lazım. Gerçekten isteyen insan bunları yakalar. Akli tefekkür de çok önemli. Bunu da ekleyelim. Zaten yine Üstad'ın dediği gibi ya aklını çıkar at, hayvanı kurtul diyor ya. Cidden oradaki mevzu akıl yani. Sen ha. aklını kullanarak ancak Allah'ı tanırsın ve Allah'ı tanırsan ancak kalbine Allah'ı tamamen oturtabilirsin. Çünkü kalbin rızkı aslında akıldaki tefekkürdür O yüzden tefekkürümüzü bolca yapmamız lazım kainat üzerinde. Üstad Hazretlerinin o zaman burada bize çizdiğim olduğu rotadan gitmeliyiz ki dünyada o haram lezzetlere bakmayıp imanın o lezzetine varalım inşallah. Bu neydi? Bu rotayı tekrar edelim bitirelim inşallah. Bu rota ilk başta iman-ı yani Allah'a imandı. Allah'a imanın e, verdiği bir marifetullah'tı yani Allah'a tanımaydı. Allah'a tanımanın neticesinde muhabbetullahın oluşmasıydı. Muhabbetullahın neticesinde de lezzet-i ruhaniyenin oluşması. Zaten bu mertebelerden biri, hemen bir sonrakini doğruyor. Diyelim bir kargodan bana bir tişört geldi, bir gömlek geldi, bir şey geldi, ben direkt şunu sorarım. Yani bunu gönderen kim? Ama ilk başta gönderen birinin olduğunu bilmem lazım. Yani gönderen bir yaratıcımın olduğunu bildiğim zaman net bir şekilde onu aleminde idrak edip evet bir yaratıcım var dediğim zaman otomatik olarak hemen arkasından bu yaratıcı kim? Bunun kim olduğunu, nasıl bir zat olduğunu da kainattan o marifetullah ilmiyle yani onu tanıyarak. Bize göndermiş olduğu her bir şeyle onu tanıyarak. Nasıl ki sanata bakıp bir sanatkarı tanıyoruz. Şu bardağa bakıyoruz, Mesela diyoruz ki bardağı yapan biri var işte bunu görüyor, gören biri yapabilir bence. Hayat sahibi olması lazım, ilim sahibi olması lazım, ne bileyim şekillendiren olması lazım, şekillendirme özelliği var, sanatçılığı. var. Bu gibi özellikleri çıkarıyoruz bu bardağa bakınca, bu bardağın arkasındaki sanatkarlar. Aynı öyle şekilde de kainattaki her şeye baktığımız zaman, kainattaki her şey bir sanat, bu sanatın arkasındaki sanatkarı tanıyoruz. Tabi bu yolculukta, bu tanıma işinde sadece aklımız bize hiçbir şekilde yetmeyecektir. Niye? Tamam, mesela ben bu bardağın arkasındaki adamı tanıdım hayat sahibi, gören, duyan, kudret sahibi, irade sahibi ama yani iyi biri mi, kötü biri mi, şefkatli mi, merhametli mi ben bu bardağa bakarak onu çıkaramam. O yüzden ne yapmamız lazım burada? Burada bizati Allah'ın kendisini tanıtması lazım. Artık Allah'ın devreye girmesi Burada işte Resulullah Efendimiz Vesselam da Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan Cenab-ı Hakk'ı tanıma yolunda gayret edilebiliriz. Kainat, Resulullah ve Kur'an-ı Kerim. Bunlara bakarak Marifetullah'ımızı geliştirmeli. Onun neticesinde zaten Marifetullah gelişir gelişmez bir Muhabbetullah olacak Hemen ardından. O Muhabbetullah'ın neticesinde de rezzet Ruhaniye gelecek. Tabi bunu anlatıyorum da böyle şimdi güzel bir şekilde anlat. Bunlar tabi zor. Kolay değil. her şu şey, ahir zamanda zihinlerin bu kadar kirlendiği bir zamanda. Niye? Dışarı çıkıyorsun. Dışarı çıkmana gerek yok. Telefonu açıyorsun. Bir Sosyal medya hesabına giriyorsun, affedersin bir keşfete çıkıyorsun, zihin Allah bullak oluyor. E, gel o zihnin içinde, o kirli zihnin içinde sadece zihin değil, gözden giren günahlar ruha da tesir ediyor. O ruha giren günahlar, o zihne giren günahların neticesinde gel Cenab-ı Hakk'ı ara bul onların içinde. Cenab-ı Hakk'ı tanımak ister. Tabi bu zorlu bir mücadele olacak. Var mı başka şeyler? Allah razı olsun. Rabbim bu hedefleri her alanda uygulayan kullarından eylesin amin gayret etmemiz lazım. Hayırl ki inşallah hak ile cadde şurura ve nimete kavuşalım. Allah razı olsun Fatih. Mesela